Ekrem Başkan'a Hemşire'nin sözü bizim verdiniz bizim Bana bizim da vereceksiniz çünkü ben İlkokula her kişide başladım, başladım. Yani Şu her kişi, kişi. Her, her işte okula, okula başlarken, başlarken Müzik dersinde, müzik dersinde öğrendiğimiz müzik ilk türküde Ordunun nereleri olmuştu, olmuştu. Ama o ordu nerede bilmiyordu Şimdi bu güzel ülkede, dünyanın en güzel kenti, kadim kentte, Van'da olmaktan son derece mutluyum. Van'da olmaktan. Dünya kadar sorun var biliyorum. Bütün sorunlarınızı biliyorum. Nelerin, kimlerin, neler yaptığını da biliyorum. Ama benim bu ülkenin insanlarına sözüm var. Bu ülkeye barışı getireceğim. Bu ülke huzuru getireceğim. Bu ülke kardeşliği getireceğim. Bu ülkede hiç kimse asla ve asla ötekileştirilmeyecek. Bu ülkede hiç kimse inancından ve kimliğinden ötürü ötekileştirilmeyecek. Allah'ın yarattığı en değerli varlık insandır ve benim başımın üstünde yeri vardır. Büyük haksızlıklar yapıldığını da biliyorum. Demokrasinin ayaklar altına alındığında biliyorum. Seçimle gelenlerin, seçimle gelenlerin görevlerinden alındığını biliyorum. Bütün bunları çözeceğim, çözeceğim. Söz veriyorum çözeceğim. Tamamını çözeceğim. O kayyum denen garabet uygulamayı bizim tümüyle bitireceğiz. Arkadaşlar, yuk çekmeyin. Gideceksiniz, sandıkta oy vereceksiniz. Bunu yapanları beraber emekli edeceğiz. Göndereceğiz. Daha bıkmadık mı ya? Kalklaşmadan bıkmadık mı ya? Kavgadan bıkmadık mı ya? Yeter artık ya. Memleketimizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kucaklaşmak istiyoruz. Nedir ayrılık kayrılık? Ayrılık kayrılık bize ne verdi? Hiçbir şey vermedi. Biz beraber olacağız, beraber. Bu güzel ülkede beraber olacağız. Van Denizi'nde beraber olacağız. Ben Van Denizi dediğim zaman diyor yara eleştirmişlerdi. Gönül adını bilmiyor diye. Ama benim her kişi okula başladığını bilmiyorlardı. Buraya Van Vanın ne kadar güzel olduğunu bilmez mi? Kadim bir kent olduğunu bilmez mi? Bazılarına söz verdim. Gelirken söz verdim. Belediyeden atılan 306 işçi kardeşim var. Onların tamamını görevlerine iade edeceğim. Tamamını. Nerede bir adaletsizlik varsa adaletsizlikle mücadele etmek benim boynumun borcudur. Çünkü... Devletin dini adalettir. Adaletin olmadığı bir yerde huzur olmaz. Adaletin olmadığı bir yerde bereket olmaz. Adaletin olmadığı bir yerde kardeşlik olmaz. Adaletin olmadığı bir yerde, olmadığı bir yerde çocuklar yatağa aç girer. Adaletin olmadığı bir yerde milyonlar yoksun bir avuçla varsın olur. O varsınlara ben beşli çeteler diyorum. Beşli çeteler. Sevgili Vanlılar, hiç meraklanmayın. O beşli şeyler, çeteler, malı alıp yurt dışına götürdüler. Ben bunu bilmez miyim? Son kuruşuna kadar getireceğim o paraları. Son kuruşuna kadar. Hiç <gülüyor> endişe etmeyin. Sizden alınan, sizden çalınan paraların tamamını alacağım. Bu ülkeye geri getireceğim. En ufak bir endişeniz olmasın. Bu beşli <gülüyor> çeteler diyorlar ki, Acaba kılıçları onun ayağını nasıl kaydırırız? Acaba atı acaba bunu nasıl bir daha aday yaptırmayız? Onların peşindeler. Onlar yandaşlarına güveniyorlar. Onlar paralarına güveniyorlar. Onlar saraylara güveniyorlar. Ben ise sadece ben sadece size güveniyorum. Halka güveniyorum. Bir güveniyorum. Öğretmen evinde çalışan, öğretmen evinde çalışan emekçiler var. Onlar aylıklarını doğru dürüst alamıyorlar. Onlar memur da değil, onlar taşeron işçisi de değil. Maalesef perişan vaziyetler ve bunların sayıları Türkiye genelinde 20 bin. O 20 bin kardeşimiz de asla unutmasın. Hepsinin hakkını, hakkını ve hukukunu, hukukunu teslim, teslim edeceğim. Taşeron işçilerin edeyim. tamamını kadroya alacağız. Hiç, Hiç, endişe, etmeyin. Hiç, Hiç endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Öğretmenler Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Her okulda, her okulda öğretmen olacak. Ferhat Şirin'in buluştuğu gibi yapacağız bunu. Başka bir haksızlık... KPSS'de puan alını alıp yüksek puan alıp sözlü elenenler var. Beyler beğenmiyorlar sözlü elenenleri. Sözlü sınavı kaldıracağım. Kim kazandıysa atamasını yapacağız. Endişe etmeyin. Devlet deliyor kaç ve devlet adalet. Olması olmaz. Efendim senin kimliğine bakıp seni sözsüze eleyeceğim, senin inancına bakıp seni sözsüze eleyeceğim, senin yaşam tarzına bakıp de eleyeceğim. Hiçbir şey olmayacak, onları da çözeceğim, kaygalları da çözeceğim, meraklanmayın. Bu kardeşiniz bu ülkeye adalet gelinceye kadar mücadele edecek. En ufak bir endişe duymayın. Adalet, adalet ve adalet olacak. Emineşen Yaşar Emineşen Yaşar'a ya sekiz savcı değişti sekiz savcı dava açmıyorlar korkularından dava açmıyorlar gittim gittim Emineşen Yaşar'la kucaklaştım ondan sonra sekiz savcı değişti dokuzuncu savcı davayı açtı ama bu kardeşiniz davaların her aşamasını izliyor adalet yerine gelinceye kadar Ciddi bir yok, ciddi bir yoksulluğun olduğunu da biliyorum. Yatağa giren çocukları biliyorum. Beslenme çantasına anne acaba ne koyacak diye derin derin düşündüğünde biliyorum. Bütün bunları biliyorum. Annelere de sesleniyorum. Anneler çocuklarınızı okula gönderirken artık beslenme çantasız diye bir şey düşünmeyeceksiniz. Çocuğunuz okula gidecek. Arkadaşlarıyla beraber suyunu değişecek, sütünü de içecek, yemeğini de yiyecek, evine tok gelecek. Bütün çocuklar Türkiye genelinde, okulda beslenecek. Hiç endişe etmeyin. Ayrıca ayrıca hiç geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan bütün ailelerde kadının banka hesabına mutlaka en az asgari ücret kadar bir para yatıracağız. Sağ verdiğini verdiğiniz görmeyecek. Bir daha ifade ediyorum. Onlar gibi yapmayacağız. Asla kişinin yoksulluğunu teşhir etmeyeceğiz. Sağ verdiğini verdiğiniz el görmeyecek. Kadın gidecek bankadan, yoksul kadın gidecek bankadan, memur gibi, işçi gibi, emekli gibi ayrılığı çekecek ve çocuk çocuğunun riskini sağlayacak. Dolayısıyla bütün annelere de sesleniyorum. Meraklanmayın. En sosyal devlet sizin en büyük güvenceniz olacak. En büyük güvenceniz. Ayrıca Van bölge itibariyle Ekrem Başkan da söyledi. Bu bölgenin kilit taşlarından birisidir. Ve bu bölgenin İranlı olan ilişkisi İranlı turistlerin buraya gelmesi tek başına yetmiyor. Dünyanın her tarafından insanlar İran'a geldi. Bana evet, gelmeli. Sadece İranlar değil. Bana gelmeli, Van'ı görmeli, tarihi görmeli, göllerini görmeli, ovalarını görmeli, yaylalarını görmeli ve en önemlisi güzel insanlarını görmeli, var kahvaltısını yapabilmeli. Bu yapılacak, göreceksiniz. Bütün bu ovalar bütün bu ovalar bereketli, bereketli ovalara dönüşecek. Göreceksiniz, bu bölge, bu bölge özel ekonomi bölgesi olarak ilan edilecek. Hayvancılığı göreceksiniz. Sadece Orta Doğu'yu değil, Kapkasları da besleyecek büyük bir ekonomik potansiyele sahip burası. Bunu yapacağız, hepsini yapacağız göreceksiniz. Onlar beşli çetelere hizmet ettiler, onlar yandaşlara hizmet ettiler. Ben vatandaşlara hizmet edeceğim. Size hizmet edeceğim. Bir şey daha var. Bir şey daha var. Diyorlar ki Efendim. Efendim çalıyorlar ama iş yapıyorlar. Allah Allah. Çalıyor ama iş yapıyor. Yaptığı iş nasıl çaldığını gösteriyor. Biz öyle yapmayacağız. Asla ve asla çaldırmayacağız ve millete hizmet edeceğiz. Van'dan sesleniyorum. Van'a, Türkiye'ye ve dünyaya sesleniyorum. Kul hakkı yemeyeceğiz, kul hakkı yedirmeyeceğiz. Ben bunu söylüyorum ya. Bekliyorum onlar da söylesinler. Kulak yı yemeyeceğiz. Kulak yedirmeyeceğiz. Tük yok. Onlar söyleyemiyorlar. Çünkü onların maden nasıl götürdüklerini çok iyi biliyorum. Merat'sında gideceksin. 35 katlı göçelen yapacaksın. Amerika'da Muhammed Ali'nin klinini satarak, çiftliğini satın alacaksın. İngiltere'de, Çelşi'de, lüks villalarda oturuyorsan onları satın alacaksınız. Tamamını getireceğim, tamamını. Tamamını söke söke, getireceğim. söke söke alıp getireceğim. Söke söke alıp getireceğim. Efendim, hepinize enişten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Bir şeyden emin olmanızı isterim. Bu ülkeye adalet ya gelecek ya gelecek adaleti sağlayacağız. Ekrem Başkan ne diyordu? Her şey! Her şey! Hiç endişe etmeyin. Her şey! Her şey! Her şey! Bu taraftan tık yok yani. her şey her şey her şey vallahi de billahi de her şey çok güzel olacak vallahi de billahi de bu ülkeye huzuru getireceğim vallahi de billahi de bu ülkeye kucaklaşmayı getireceğim ben saraylarda oturmaya ben, alışkın birisi değil. Hayatım boyunca ne saray gördüm, ne saraylarda oturdum. Sarayda değil. Bu sabah Kemalin çak gideceğim. Orada oturacağım. Bir tevazi bir yaşam sürdüreceğim. Sizler gibi olacağım. Haksan birisiyim zaten. Haksan birisi gibi yaşamaya da devam edeceğim. Hepimize. Enişten selamlar, saygılar, hürmetler sunuyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Haydi, kalın Cumhurbaşkanı yardımcımız. Bir şey var. 2011'de deprem oldu. 2011'de. Ben o depremde buraya geldim. Bir gecede burada kaldım, ertesi gün deprem tedelerle buluştum, on iki yıl geçti, hala yüze yakın aile barakalarda oturuyor, hala. Geçen hafta eşim geldi, o ailelerle görüştüm, sitem ettiler haklı olarak, neredeydiniz bugüne kadar? Söz veriyorum, mal söz veriyorum, geleceğim Cumhurbaşkanı seçildikten sonra önce o ailelere gideceğim. Onların bütün sorunlarını çözeceğim. O zaman onlardan helallik isteyeceğim. O zaman helallik isteyeceğim. Ta olun, var olun diyorum. Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Ekrem İmamoğlu'nu buraya davet etmek istiyorum.